Bir kaba çok fazla sayıda Antep fıstığı doldurursanız bir süre sonra kendiliğinden ısınacak ve patlayacaktır. Aman Allah'ım dikkat. 9. Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıtlı kan olması koşuluyla ile değerli yapmak serbest. Oo bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en nani yeri anladınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir Eurolog tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. 11. <gülüyor>